Arkadaşlarım herkese selam. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Gençler konu dışı matematik serimize ikinci videoyla devam edeceğiz bugün. Hem konu dışı hem de biraz konsepti artık iyice oturtalım istedim. Çünkü baktım ki güzel yorumlar var. Hepinize çok teşekkür ederim. Biraz seriye oturtalım. Kendimize şöyle güzel bir arka planı seçelim Size madem güzel bir seri hazırlıyoruz, bu güzel seriyi de tabii çok güzel sunabilmek gerekiyor ki sevgili arkadaşlar, bir kıymeti olsun. Sizlere de kıymet verdiğimizin bir nişanesi olsun. Şimdi arkadaşlar, konu dışı matematik, biraz böyle matematik kıraathanesi tarzında, böyle matematik kafesi diyelim daha doğrusu. O tarzda bir şeyler de yaptım sizler için. Bugünkü konumuz... Bundan yaklaşık iki hafta önce bir ankette de paylaşmıştım topluluk kısmında paylaştığım ankette sevgili arkadaşlarım sizlere bir soru sormuştum Basit gibi görünen ama bir o kadar kafa karıştırıcı bir soru ki anket sonucunda da zaten sorunun cevabı daha fazla yanlış cevap çıktı arkadaşlar Ama olsun sıkıntı değil Sonuçta bana da sorsalar hani sokakta rastgele bir, birisi bana bu soruyu sorsa tabii çözümünü ben bilmesem e, doğal olarak ben de yanılabilirdim. Çünkü zaten hani hangi cevabı verirseniz verin şu an %50-50 şansımız var gibi duruyor. 1000 üzeri 1001 mi büyük yoksa 1001 üzeri 1000 mi büyük? Şimdi bu konuyu tartışacağız videomuzda. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi isterseniz geçelim. Biraz matematik sohbeti yapmayan. Evet şimdi konu konu yok. Yani yukarıda da yazıyor müfredat dışı ufuk genişleten ve dinlendiren matematik diye. Gerçekten dinlendirici de bir özelliği vardır arkadaşlarım bu matematiğin. Şimdi bin, bin üzeri bin bir mi büyük yoksa bin bir üzeri bin mi büyük? Bu soruya cevap arayacağız. Peki bu bu soruyu cevaplarken nelere ihtiyacımız var? Ee, öncelikle iyi bir matematikçi bir şey cevaplamadan önce tabi e, bu YKS sorularından bahsetmiyorum. Böyle ensesi kalın bir soruysa sevgili arkadaşlarım iyi bir matematikçi böyle sorular için önce aletini, edavatını, takımını, taklavatını böyle hazırlar. Tamam her şey hazır olsun. Şimdi bu soruyu çözebilmek için öncelikle sevgili arkadaşlarım bir şeyleri bizim bilmemiz gerekiyor. Öncesi, öncesinde bilmemiz gerekiyor. Tabi farklı çeşitlerde de çözülebilir ama bu çözüm yöntemini çok seviyorum. O yüzden sizlerle de bu çözüm yöntemini paylaşmak istedim. Ee, ufkunuzu genişletsin diye. Tamam. Hem yani de yarayabilir. Şimdi şöyle diyelim. Bir sayı var. O sayıdan bahsedeceğiz birazdan. Öncelikle o sayı nereden çıkacak? Onu bir meydana koyalım. Şimdi arkadaşlar bizim Öncelikle anlamamız gereken bu dursun, bu anlatacaklarımı bu sorunun çözümünde kullanacağız açıkçası. Şimdi öncelikle bizim 1 liramız var. Tamı tamına 1 liramız var arkadaşlar. <gülüyor> ve biz bu 1 lirayı bankaya yatırıp bir sene sonunda sadece bir defa faiz işleyen ve %100 faiz işleyen bir bankaya yatırdık. Bir sene sonunda ne kadar paramız olur? 1 liranın üzerine %100 faiz işleyeceği için ve bir defa işleyeceği için 1 liramız artı 1 lira faizle birlikte 2 lira olacaktır. Tabii bir defa faiz işletiği için de buna sevgili arkadaşlarım 1 artı 1'in birinci kuvvetinden artık bizim 2 liramız vardır diye düşünebiliriz. Vallahi güzel para yani 1 milyon liramız olsa 1 sene sonra sana 2 milyon veririm <gülüyor> bu mantıklı olabilir ama faiz oranını düşürmeyi deneyelim bir de isterseniz. Yani faiz oranı düşsün istiyoruz. Faiz oranı düştüğü zaman illaki daha az para kazanacağız anlamına gelmez bu. Örnek veriyorum faiz oranını %50 yapalım. Yani 1 lira yatırdıysak 50 kuruş alalım. Ama bu faiz bileşik oranlı faiz olsun ve yılda 2 defa işliyor olsun. %50 50 yani. O halde ilk kazandığımız paraya birinci faizden sonra yarısını kadar eklememiz gerekiyor. Ve bu faiz sevgili arkadaşlarım tabii ana para artı faize işleyen faiz olacağı için ikinci faiz oranı. Dolayısıyla arkadaşlarım bunun karesi olacaktır. 2 defa işleyeceği için. Yani bir artı bir bölü iki. Yani bir buçuğun karesi olacaktır. Bakın böylelikle 2,25 lira. Yani 2 lira 25 kuruşumuz olacaktır. Evet faiz oranı düşmesine rağmen. 2 defa işlettiğimiz için sevgili arkadaşlarım bu faizi daha karlı bir konuma geçtik ilkine göre. Pekala şimdi diyorum ki ben %25 faiz oranına yatıralım biz bunu ve yılda 4 defa faiz işlesin. Yani 1 liramız ne olacak? 1 artı 1/4 lira olacak ve bu para bileşik faiz hesabıyla yılda 4 defa faiz işleyeceği için bunun 4. kuvveti kadar paramız olacaktır ve bu Arkadaşlarım bu da kenara notları almıştım ben. Yani sonuçları hesaplamayalım diye. 2,4414 oluyormuş arkadaşlarım. Bakın gördüğünüz üzere daha da fazla para kazanmış olduk. Peki hala şimdi e, 4 defa dedik. Yani 3 aylık periyotlarla faiz işlettik şu an biz bu paraya. Peki aylık faiz işletsek. Yani 12 defa faiz işlese bu paraya. Ve %8,33 ile işletsek biz bunu. Arkadaşlarım yapacağımız şey ise şudur. %8,33 1 bölü 12'den bahsediyoruz. 1 artı 1 bölü 12. Ve 12 defa işleyeceği için de 1 artı 1 12'nin 12. kuvveti kadar paramız olacaktır ki bunun da sevgili arkadaşlarım eşiti 2, 61 diye devam eden bir sayıdır. Pekala. Tabi bu da bu şekilde devam ediyor. Yani net olarak 4414 değil. Ve daha fazla bir paramız olduğunu görüyoruz. Yani aslına bakarsanız burada Hani 4 defa faiz işliyor derken Biz bunu 1 bölü 4 oranında Aslında ne yaptık? Hani yüzde olarak bu kadar faiz işliyor dedik aslında Aynı şeyi burada da yaptık 12 defa faiz işletiyoruz Arka arkaya Ve 1 bölü 12 faiz oranıyla işletiyoruz aslında bakarsanız Şimdi biz bu parayı Eğer hani 1 sene üzerinden konuşuyoruz ya Bunların hepsi 1 sene sonra elde edeceğimiz paralar arkadaşlar Peki şöyle desek Mesela bu parayı Haftalık olarak faize yatırsak haftalık olarak yatırdığımız takdirde sevgili arkadaşlar Tabi bir senede 52 hafta olduğunu düşünerek yaparsak o zaman 1 artı 1 bölü 52 diyeceğiz Doğru mu? Ve sevgili arkadaşlar 52. kuvveti dememiz gerekiyordu ki mesela bu da kaç geliyormuş? 2,6925 küsurat geliyormuş Peki daha da fazla geldiğini gördük Peki her gün işleyen bir faiz olsa yani 365 günün 365 günü bu para işlese o halde 1 artı 1 bölü 365'in sevgili arkadaşlar 365. kuvveti dememiz gerekiyordu ki bu da sevgili arkadaşlarım bakın 2,71453 diye devam eden bir sayı oluyor. Ve sevgili arkadaşlar artık bunu bulduktan sonra şurada oluşan sayının yaklaşık olarak 2,71 olduğunu ve bunun da yine yaklaşık olarak E sayısı yani Euler sayısına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Euler sayısı ya da kısaca E sayısı Leonard Euler'in ismini, soy ismini taktığı bir sayı arkadaşlarım. Ama Euler bulmuyor tabi. Daha öncesinde kullanan matematikçiler var Bernoulli gibi. Ki bu da zaten Bernoulli'nin e, faiz hesabı arkadaşlarım. Şu an az önce yaptıklarımız Bernoulli'nin faiz hesapları. Şimdi E sayısı da sevgili arkadaşlar 2,71 dedik. Bu neyle alakalı işte bununla alakalı. Peki ben E sayısını, E sayısını nasıl e, daha net bulurum? Hani yaklaşık olarak diyoruz ya. Daha net nasıl bulurum? Burada faiz oranını biraz daha düşürebilirim ve İşleyen faiz de mesela burada günlük faiz işlettik ve bir sene sonrasına baktık. Süreyi uzatabilirsiniz faiz oranını düşürerek ya da faiz işleme zaman dilimini kısaltabilirsiniz. Yani burada bir günlük faiz değil de mesela 12 saatlik faiz yaparsak o halde Euler sayısına çok daha fazla yaklaşmış oluruz. Veya 12 saatlik değil 6 saatlik yaparsak çok çok daha fazla yaklaşırız. 1 saatlik hatta yarım saatlik yaparsak. Neredeyse Euler sayısına eşit bir sayı buluruz demektir bu. O halde biz bu e, aralığı kısaltıyorsak aslında şuradaki sayıyı artırıyoruz demektir. E gördüğünüz üzere buradaki ile buradaki sayı da aynı olduğuna göre aslında ben şunu yapıyorum. 1 artı 1 bölüm neyinin? kuvvetini alıyorum. Ve ne istiyorum? Şurası gitgide büyürse yani zaman aralıkları gitgide kısalırsa Euler sayısına çok daha yakın bir sayı buluruz. Yani aslında Euler sayısı... Daha yaklaşık olarak diyelim. E, şunu söyleyebiliriz. Neler sonsuza giderken bu dizinin limitidir diyebiliriz. Bu limit E sayısına eşit olacaktır. Pekala bu güzel oldu bunu bulmamız. Çünkü arkadaşlar E sayısını birazdan bu şekilde de elde etmeye çalışacağız. Bunu kullanacağız arkadaşlar birazdan. Şimdi bu cepte dursun tamam Sorumuz neydi? Sorudan çok çok uzaklaşmaya gerek yok. Çünkü bunu biraz daha uzatırsak sorudan çok kopmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi yeni bir sayfaya geçelim ve o sayfada bu soru üzerine biraz daha tartışalım. Öncelikle arkadaşlarım sorumuz buydu. Şimdi ben burada diyorum ki bu soruda şöyle. Biz örnek veriyorum. Basit kesirleri düşünelim. Tamam Basit kesir düşünelim. 2 bölü 3. Veya bir, bir tane bileşik kesir alalım 3 bölü 2 bakın arkadaşlar 2 bölü 3'ün sonucu birden küçüktür ama 3 bölü 2'nin sonucu birden büyüktür Eğer bir sayıyı bir sayı oranladığım takdirde birden küçük bir sonuç geliyorsa o halde arkadaşlarım üstteki sayı alttaki sayıdan daha küçüktür Bir sayı diğer sayı oranladığımda birden büyük bir sayı elde ediyorsak demek ki üstteki sayı alttaki sayıdan büyüktür Sonucun birden büyük veya küçük olmasıyla alakalıdır. Tabi bunlar pozitif sayılar için konuşuyoruz. Şimdi o halde ben diyorum ki burada e, gençler bin 1001 bin bir üzeri bin ki siz e, ankette çoğunluk buna büyük demişti. Bölü bin üzeri bin bir diyelim. Bunu buna bölelim. Bakalım sonucunu elde etmeye çalışalım. Eğer sonuç birden büyük bir sayı gelirse üstteki büyük diyeceğiz. Ama sonuç birden küçük bir sayı gelirse alttaki daha büyüktür diyeceğiz. Şimdi elimizde bu var. Peki ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Mesela üstteki sayı bin bir üzeri bindi. Alttaki ise bin üzeri bin birdi. O halde ben bunu bir bölü bin çarpı bin bir üzeri bin bölü bin üzeri bin, bin, üzeri bin biçiminde yazarım. Değil mi? Peki bunu da şu şekilde yazabiliriz. Bakın. 1 bölü 1000 bin çarpı 1001 bölü 1000'in sevgili arkadaşlarım 1000'inci kuvveti. Diyebiliriz. Hatta ve hatta bunu biraz daha e, sevgili arkadaşlarım açarsak şu şekilde açabiliriz. Bakın. Ben diyorum ki burası 1 bölü 1000 çarpı şu 1001 bölü 1000 1 artı 1 bölü 1000'dir arkadaşlar. Ve bunun da bininci kuvvetidir diyebiliriz. Şurası şuraya eşit değil mi? Bin 1 bölü 1000 1 artı 1 bölü 1000'e eşit. Ne kadar çok 1000 dedik. Pekala. Peki şimdi size bir soru. Şu kısım. Bakın 1 artı 1 bölü 52'nin 52. kuvveti. 1 artı 1 bölü 365'in 365. kuvveti. Ve bu, bu 365'ten itibaren artık 2,71'e yani E sayısına yaklaşıyordu değil mi? O halde şu kısma bakacak olursanız Bakın burada ne var? 1 artı 1000'in 1 artı 1 bölü 1000'in 1000'inci kuvveti var. Yani arkadaşlarım şurası yaklaşık olarak neymiş? E sayısıymış. Şimdi o halde ben eşittir diyorum devam ediyorum. E çarpı 1 bölü 1000'den bahsediyoruz yani. Yani bu da E bölü 1000'dir. Ve bu da yaklaşık olarak arkadaşlarım 2,71'in 1000'e oranıdır. Ve sevgili arkadaşlar bu da bir sıfır götürürseniz bunu buraya taşımış olursunuz. İki tane sıfır götürürseniz de 0 virgül. İki tane sıfır götüreceğiz ya bir tane sıfırı buraya zaten atmıştık. Sıfır sıfır 271 mi yapar arkadaşlar? Ee, bakalım 1000 çarptığımız takdirde 2,71 aynen. Bizim sayımız yaklaşık olarak artık bu. Yani ben diyorum ki eğer ki 1001 üzeri 1000'i ben 1000 üzeri 1001'e oranlarsam yaklaşık olarak karşımıza 0,00271 gibi bir sayı çıkıyor. Yani sevgili arkadaşlarım bu ne demek artık? Bu sayı birden küçüktür demek. Yani üstteki sayı alttaki sayıdan daha küçükmüş ki oranladığımız takdirde bir basit kesir geliyormuş. O halde hangi sayı küçük? Şu sayı küçük. Demek ki bu vs'nin kazananı kim oluyor arkadaşlarım? 1000 bin üzeri 1001 bin sayısı oluyor. Demek ki 1000 üzeri 1001 daha büyükmüş neyden? 1001 üzeri 1000'den sevgili arkadaşlar. Sanki böyle şeymiş gibi duruyor. Aralarında çok ufak bir fark varmış gibi duruyor ama aralarında bence baya büyük bir fark var. Çünkü e, şu sayıyı 1001 üzeri 1000'i, 1000 bin üzeri 1001'i bin oranladığımız takdirde karşımıza çıkan sonuç... ...bayağı bir küçük bir sayı oluyor. Yani 0 0 0.0271. 0.00271. Çok küçük. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım artık şunu biliyoruz ki... ...aslında 1000 üzeri 1001 sayısı... ...1001 üzeri 1000 sayısından... ...bayağı da büyük bir sayıymış. Diyebiliriz. Evet. Böylelikle ankette sorduğumuz... ...ve yaklaşık olarak 10.000 küsür kişinin katıldığı... ...en son baktığımda 10.000 küsürdü... ...kişinin katıldığı bir anketti. Ve ankette çoğunluk olarak... ...sevgili arkadaşlar... 1001 üzeri 1000'in daha büyük olduğu sonuç öyle bir sonuca varılmıştı katılımcılar tarafından, sizler tarafından. E, tabii ki 1000 üzeri 1001'in de daha büyük olduğunu söyleyen vardı ama bence bunu hani nasıl diyeyim diyorum ya sokakta bana sorsalar ben de sallamak zorunda kalırdım. Yani hani oturup da elime bir kağıt kalem ver, verseler hadi bununla uğraş deseler. Ee, belki bir şeyler çıkarırız ama o esnada Ama direkt sorsalar ben de sallamak zorunda kalırdım Ve çeldiricili olduğunu düşündüğüm için de yüksek ihtimalle bin üzeri bin bir derdim Çünkü insanın aklına bin bir üzeri bin daha mantıklı geliyormuş gibi sanki ama Tabi öyle de değilmiş yani bin üzeri bin bir daha büyük bir sayıymış arkadaşlar Evet artık ee, ankette bir tane daha sorumuz var o sorunun da çözümünü yapabiliriz eğer ki merak ettiğiniz şeyler varsa Hani matematikle alakalı Özellikle ayet kısmıyla alakalı Merak ettiğiniz kısımlar varsa Ya yani hocam mesela örnek veriyorum Ben e, ilk konu dışı matematik videosunda çektiğimiz gibi Hani trigonometrik fonksiyonların periyotları bulunurken Sinüs ve kosinüsün kuvvetlerine bakılıyor Kuvvetler tekse 2 pi bölü mutlaka Kuvvetler çiftse pi bölü mutlaka yapıyoruz hocam bunun sebebini bilmiyorum. Evet uygulayabiliyorum ama sebebini bilmiyorum. E, sebebini öğrenmek istiyorum gibi bir soru. Onun mesela videosunu çektik. E, çünkü e, bu, bu tarz şeylerin çözümlerini bilmeniz sizlerin ufkunuzu genişletecektir. Matematiğe olan ön da e, bir nebze kıracaktır arkadaşlar. E, dolayısıyla bu şekilde sorularınız varsa beklerim açıkçası. İçlerinden beğendiğim ve hani videosunu çekmeye Değer bulduğum çünkü sadece ama sadece sizin kişiler olarak merak ettiğiniz soruların her bütün soruların videosunu çekemem. Bu bütün öğrencilere katkısını e, olabileceğini düşündüğüm videoları çekeceğim arkadaşlarım. Dolayısıyla lütfen sizden de ricam böyle sorularınız varsa sorun. Yani sorgulayın biz da çok sorguladık çok da güzel cevaplar aldık. Özellikle üniversitede matematik bölümü okurken Sizlerde arkadaşlarım bu tarz meraklarınız varsa Sorun ben e, bilgi birikimine sahibim değilsem de araştırırım Bulurum sizler için cevaplarım arkadaşlar e, Bekliyorum sorularınızı Sonraki videolarda görüşürüz Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabi ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın